Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte savaş oyunu oynuyoruz. Ama biraz garip bir savaş oyunu gibi. Kırmızı oluyorum. 6-6-66. Ama ben bu oyunu oynamış mıyım? Bilmiyordum arkadaşlar. Bilmiyordum. Çok özür dilerim. Ben bu oyunu oynamış mıyım? Bilmiyordum. Çok özür dilerim. Ama ben bu oyunu oynadığımızı hatırlamıyorum ki al al al al al al öldürdüm Hii. bomba patlattı bu bekle mi kazıyorduk Ha, kredip hazır ama 17 saatte ancak kazıyoruz. bu düşmanlar saykırım falan var ne var bu kadar şey yapmış ölüyorum ölüyorum bas bas bas bas bas bas ne oluyor neler oluyor bak sniper olmasaydı ölmüştük abi ne yapıyorum ben bas bas bas tut bas bas tut Yes yes yes yes yes yes. Aferin sana Nasıl Helios? Ateş ateş ateş. Öle hit bir şekilde saldırınlar ha. ver çekirge Hoplayver çekirge Lütfen beni koruyun yan, yan yan yan yan yan Arkadaşlar oyunu beğeniyorsunuz Yorumlara like atmayı Ve abone olmayı unutmayın Sizi seviyorum Eğer e, Bana acayip güzel yorumlar atarsanız ya size kalp geliyor dostlarım benim dostlarım Bu arada bize her tarafta yollar. Dakika. Alışveriş merkezine gireyim. Silahlardan benim 2800 var. Ve bunlar çok pahalı. Ben uziye almışım. 9.5K'yı şunu almışlar adamı. <Gülüyor> 65K mı? Neyse. Ben bundan ESC'de sanırım özür dilerim. Neyse çıkalım. Sniper. La oğlum bizimkisini öldüreceğim. Maniak Ay Allah küfür ettiğim için özür dilerim Ay, Süzürümü ben de mi Genelde süzür yapacağız ama Neyse çıkalım Dostum gel Anam kaç Dostum kaç Oha sesine bakın. Bakın şöyle. Ne ya? Tutturdu mu bu? Allah Allah. ya da ekmek bana ineyim. Lütfen beni öldürme. Öldürme abim. Öldürme. Öldürmedi. Daha doğrusu öldürmedi. Ölşürez. Hiii. <Gülüyor> <Gülüyor> Miganmı adam. <Gülüyor> Öldüm ya. Of ya. <Gülüyor> Yandık ya. Mmm. Hmm. Hmm. Hmm. Gılgınım. Yo abi bu kalamaz Yıllar İşler adam yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar Kaç kaç kaç yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar Yandık Yandık Aaa Aklam çıktı Tamam Son anda Ya la la la la la la la la la deviden dadan <üljis Anyway, LE> <Cười> <Gülüyor> de. Çal, çal, çal, çal, çal, çal, çal, çal, çal, Bu sefer 1 2 3 4 beş 6 7 8 9 10 tamam mı? Ay, mavi olduk. Am bu seferdim ama eter ya din gudin gudin gudin gudin gudin gudin gudin gudin gudin gudin gudin gudin gudin gudin gudin gidiyoruz hadi. şuradan gidiyoruz. birşi var morgu şurada hayır lazer sesine başlayacağım he bu kadar siktir atık dakika 6 saniye. dakika lan ben. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ne yap, dam Bana Koş yavrum, koş. Kim geliyor? Daş. en ede hareketini yaptı beyler. <Gülüyor> ne kadar uğraşsanız bile. Cadarım blue blue blue blue blue. Blue blue blue. düşünüyorsunuz herhalde. Ee, herhalde. Herhalde. Herhalde doğru şeyi düşünüyoruz. Tabii ki kazarak hırsızlar tabii hep böyle bu şekilde kaçıyor. Bak yukarıya kıracağım ben. Bak ben niye böyle bir şey yapıyorum? Hadi be. Aa, güzel. Açtım biraz. Yorumlara geçmiş olsun yazanları kalp. Hadi be yavrum. Hadi be yavrum. daha uzun sürdü bir şey değil mi? Neyse, Yeah, I don't Da la la Bitti bitti bitti bitti. diyorum ki ba ba diyorum arkadaşlar. Ba ba diyorum. Hadi be, hadi be. bir dakika şurayı Evet. Mükemmel. Okeyyse. Gel gel. Bu ne lan? Bu k k k k k Söyleme bana Eğer bu yol biliyorlarsa Söylürse Kesinlikle biliyorlarmış Evet biliyorlar Kesinlikle biliyorlar Kesinlikle biliyorlar kesinlikle Ya bana silah lazım 2 tane istiyor ve benim ikram var 2 buçukta. almalım almalı Bence hmm. almalı Al Tak Ve Bence çok güzel Oooo Güzel, güzel. güzel, güzel. 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 Evet, hey, aslında hiçbir şey yapmadı. Evet ben Arkadaş, yardım <gülüyor> alacaklar. Urat dostlar. Süper etdiğimleri. Ah! Hayır, no hayır. <gülüyor> Malar. No no no no no no da başlayacağım? Dikkat. Burayı keselim diye acaba. Hangi var mı İngiltuları yapma Arkan nasıl hissediyorsun <gülüyor> <gülüyor> Var yap, var yap, var yap. Oy, ama var yapıyorum. Oy, şarkı yapıyorum. Oğlum sen Şarkı yapıyorum. Al bakar sen. Denge sen. Hey dostum dostum dostum dostum. Hey. Koş koş koş koş koş koş koş koş. Ben de onları ikisini çalırım ki Çalarım ki ben bunu nasıl çalırım ki? ayo fır saleyCal makam eALLY Yarın çalmalı lazım çünkü 5 kere bayrakları çalmış. Çok mantıklı bir açıklama. Hey yol nerede? Adamı. Numa yol var mı ki ana? Teknoloji. O. Ya sıkıntı işte benim annemle tartıştım ya arkadaşlar. O da sıkıntı yine. Yine de burada geldi arkadaşlar. kaç kaç ka sauç, kaç kaç kaç kaç kalk kalk kalk kalk kalk kalk ve bunları şeylerle alalım. On bir kan var. Şimdi de alabilirim. Hey! Orman. Arkadaşlar. Haritayı seçiyorum. Sonra videoyu bitiriyorum. Ama. Ama. Ama. Sizi seviyorum bitirmiyim ya. Siz siz istersiniz belki. Ben bitirmeyeceğim. Birkaç dakikalık daha yapayım ben. Ben birkaç dakika daha yapacağım. Ama sizin için. Sizin için ben birkaç dakika daha yapıyorum. Abi şu tehli de ben bu kadar oraya söylemeyeceğim. Nasıl ya beraber edeceğiz. Ne kadar güzel o oh, çok güzel kazıyor zaten. Buru fazla mı Arkadaşlar Bu bayrağı götüreceğim sonra Videomu bitiyor Kendinize iyi bayrağını unutmayın Sizi kesinlikle Sözlükle Artık oy Arkadaşlar bu bayrağını Götürüyorum ve Oyun bitiyor Ve Burada Oyunumuzu bitirelim Abone olmayı, beğene Abone olmayı like, Abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.